Kariyer koçu kimdir? Kariyer koçu, profesyonel koçların, psikologların, pedagogların, sosyologların, terapistlerin, aile evlilik danışmanlarının özel olarak, fokuslanarak aldığı bir koçluk hizmetidir ve aldığı bir profesyonel koçluk eğitimidir. Peki, kariyer koçluğuna ne zaman gidilir veya ne zaman alınır? Kariyer koçluğuna kişinin Eğitim, öğretim, mesleki ve kariyer basamaklarında yavaş yavaş güvenli ve profesyonelce yükselişine mutlu bir şekilde mesleğini icra etmesinde ve mutlu bir şekilde kariyer basamaklarını yükselmede eşlik edilen ve verilen bir koştuk hizmetidir.